Evet arkadaşlar üstü sayılara devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi bakın 25 üzeri 3 çarpı 12 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 işleminin sonucun sonucunda kaç basamaklıdır? Bu işlemin sonucu kaç basamaklıdır arkadaşlar? Şimdi bakın. Şimdi bu 25'i bu 3'ü unutmuyoruz. Bu parantezin üzerinde duracak. 25'i 5'in karesi şeklinde yazabiliyor muyuz? Evet 25'i 5'in karesi 5 kere 5 25 5'in karesi. Parantezi kapattık. 3'ü yazdık. Çarpı 12'yi 4 çarpı 3 yazabilir miyiz? 3 kere 4, 12. Üzeri 3 parantezi kapattık. 12'yi bu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 5 aynı. 5 üzeri 3 aynı. Şimdi bakın. Bu şekilde olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Eğer parantez de bu şekildeyse, üst üste ise... Gördüğünüz gibi merdiven gibi. 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Bunlar kafa kafaya çarpışır. 2 kere 3, 6. Bakın 5 üzeri 6 çarpı... Bu 2'yi nasıl yazabilirim? 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Çarpı 3 parantezdeki 3 duruyor yukarıdaki. Çarpı diğerleri 2 üzeri 5, 5 üzeri 3 aynı. 5 üzeri 6 çarpı. Buradan devam ediyoruz. Bu 2 üzeri 2 e, parantez 3 çarpı 3 üzeri 3 yazabilir miyim? Yani bu 2 iki üzeri 2'nin üzerine 3'ü üçü, bu 3'ün üzerine 3 eklersen bu değişir mi? Değişmez. Bu 3'ü hem bunun üstüne hem bunun üstüne ayrı ayrı yazdım. Bakın arkadaşlar diğerleri yine bu ikisi Yine aynı. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3. Eşittir. Şimdi bu 5 üzeri 9 nereden geliyor? Bakın burada 5 üzeri 6 var. Burada da 5 üzeri 3 var. Tabanları aynı. 5 5. Üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. Tabanı aynı. 3 artı 6 eşittir 9. 5 üzeri 9 oldu. Çarpı 2 üzeri 6. Nereden geliyor? Bakın bunlar kafa kafaya çarpışıyor. Burada var ya üst üste. Bu şekilde oldu. unutmayın. Ezberleyin. 2 kere 3 6. Çarpı 3 üzeri 3. Bakın. Çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5. Bu 5 üzeri 3 nereye gitti? 3 ile 6'yı topladık ya. 5 üzeri 9 oldu bu ikisi. O yüzden o gitti. Şimdi bu kaldı elimizde. Şimdi 5 üzeri 9. Şimdi arkadaşlar kaç basamaklı dediği zaman şu 10 sayısını elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın 10 üzeri sayısını elde etmeye çalışıyoruz ki hemen sonuçta kolaylıkla bulabilelim. 10 çarpmak için bakın 5 ya bu 2 ile çarpılınca değil mi? 10 olur. Tabanları farklı. Üstleri aynı olunca tabanlar çarpıp üst aynen kalır. Yani şimdi bakın 5 üzeri 9 yaptık ya. 2 üzeri 11 şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 2 niye? Tabanları aynı olunca üstler toplanır. Bu iki bari bunu böyle ayırabiliriz. Bunu bu şekilde niye? E, bununla bu aynı şey değişmez. 9'da 2 topladık. 11. 2 üzeri 11. Tabanı aynı. Bunu ayırdık. Bu şekilde yazdık. 3 üzeri 3'ü tekrar yazdık. Şimdi bakın bu 10 üzeri 9 nereden geldi? Şimdi 9'ya ikisi de üstleri 9. Eğer üstleri aynı sayıysa tabanları farklıysa bu tabanlar 2 kere 5 10 çarpılır. Üstteki 9 aynen yazılır. 10 üzeri 9. Bakın 10 üzeri 9 10'lu sayıyı elde ettik tabanı. Sonra burada ne kaldı arkadaşlar? 2 üzeri 2 nedir? 4'tür. 3 üzeri 3 nedir? 3'ü 3'le 3 kere çarpacağız kendisiyle. 3'ün 3, 3. kuvveti 27'dir. 4 çarpı 27. Peki 4 çarpı 27 nedir? 108'dir. Çarpı 10 üzeri 9. Şimdi 10 üzeri 9 demek arkadaşlar 9 tane basamak var demek. Bunda. Bu 9 aynı zamanda 9 basamak demek. Burada kaç basamak vardı? Bakın birler onlar 10 100'ler 3 basamak. E, 3 basamak burada var. 9 basamak da burada var. 3, 9, 12 basamak. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen kameramızı düzeltiyoruz. Büyük büyük görün diye arkadaşlar böyle iki şekilde yapıyorum. Evet şimdi bakın düzelttik. Evet. Şimdi bakın. 5 üzeri 5 çarpı 6 16 üzeri 16 çarpı 25 üzeri 25 sonucunda kaç tane sıfır vardır arkadaşlar? Bakın yine onlular var görüyor musunuz? Yine 10 üstü şekline getirmeye çalışacağız ki hemen cevabı kolaylıkla bulabilirim. Şimdi bakın burada 5 üzeri 5 demiş. 5 üzeri 5'i yazdık çarpı. Şimdi bu 16 duracak bunu unutmayacaksınız. Parantezin içine 16 ya 16'yı 2'nin 4. kuvveti şeklinde yazabiliyor muyuz? Çünkü 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 4 tane 2'nin çarpımı 16'dır. Kapattık. 16'yı yazdık. 25. 25'i 5'in karesi şeklinde yazabiliyor muyuz? 5'in karesi 25. Parantez içinde yazdık. Bu 25'i unutmadık. Yazdık. 5 üzeri 5. Bu birinciyi yazdık. Çarpı eşittir. Buradan devam ediyoruz. 5 üzeri 5. Çarpı 2 üzeri 64. Nereden geldi? Bakın kafa kafaya çarpıştırıyoruz bunları. Bunlar üst üste ya. Parantezin biri altında biri üstünde. Taban aynı. Tak tak tak çarptık. 2 üzeri 64. 4 ile 16'yı çarptık. 64 arkadaşlar. Çarpı 5 üzeri 2. Bakın bunlar yine birbiriyle kafa kafaya çarpıyor. Bu şekilde oldu mu? 2 çarpı 25. 50. 5 üzeri 50. Şimdi burada ne oldu? 5 üzeri 5 çarpı. Şimdi arkadaşlar şu 10'u bulmaya çalışacağız. 2 ile 5'i çarpınca. Fakat üstlerimizin aynı olması lazım. 2 üzeri 64'ü 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 50 çarpı 2 üzeri 9 şeklinde yazabiliyor muyuz? Tabanları aynı bakın. 9 55 bu üçünü topladığımızda tabanları 2 olduğu için bunu veriyor mu arkadaşlar? 264'ü 2 264'ü veriyor. Biz niye böyle yaptık? Şu 2 şu 5'i bir 5 daha koyalım 2'nin üzerine. Şuradaki 50 şuradaki 50 var ya bir de 2 üzeri 50 koyalım ki işlemi kolaylaştıralım. Şimdi bu 2 üzeri 64'ü bu şekilde yazabiliyor muyuz? Bunların bunların üst cinsinden yazdık. Peki 5 ile 2 10 tabanları farklı ama nedir? 5 ile 5 aynı. Bu üstler aynı olunca bu ikisi çarpılıp üst aynı kalıyordu. 2 kere 5 10. Bakın üst 5. 10 üzeri 5 çarpı. 2 üzeri 50 çarpı 5 üzeri 50. Üstler aynı. Tabanlar farklı. 2 kere 5 10. Üzeri 50 50. Aynı yazdık. Çarpı 2 üzeri 9. Niye? bunlar da çünkü hallettik. Şimdi 2 üzeri 9 arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri 55. Ne diyordu? Bu işlemin sonunda kaç tane sıfır vardır? Bunu baz almayın. Burada 0 olmaz sonucunda arkadaşlar. Bakın. Zaten buradaki bir sayı burada çarptığınızda bu sıfır olmadığı için burada hep 10 üzeri 55 bu ne demek? 55 tane sıfır var demek arkadaşlar. Bunun üzerinde yani 10'un üzeri 55. 10 tane 55'in 55 tane 10'un kendisiyle çarpımı. Tabi onu uzun olur buraya yazmıyorum. Hemen kısaca 29 çarpı 10 üzeri 55. 55'i gördük ya. Demek ki 10 üzerinde 55 olduğuna göre 55 tane sıfır var bu işlemin sonunda arkadaşlar. Cevap 55. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşacaksınız. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam arkadaşlar. Teşekkürler.